Elektrik Kıvırcık Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Göründüğü üzere masamızın üstü hayli kalabalık. Bu videomuzda videolarımız için yani videolarımızı daha rahat çekebilmemiz için, daha aydınlık bir ortamda çekebilmemiz için bir ışıklandırma sistemi yapacağız. Burada kullanacağımız o malzemeler. Bir tane fan, fanımızı çalıştırabilmek için bir adet trafo, diyot ve Kapasitör. Işığı verebilmemiz için 2 adet lamba 220 volt. Vidalarımız, kanepe vidaları. 2 adet yüzük. 1 adet demir. Ve çeşitli boyutlarda ahşaplarımız var. Videomuz nasıl olacak? Gelin hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar bu video birazcık da Doğaçlama bir video olacak. İlk önce yüzüklerimize demirimize geçiriyoruz. Ardından ahşaplarımızı takıyoruz. Bu ahşaplar bizim hareketli kısmımızı oluşturacaklar. Ve buraya bu tahtamızı oyuklarına yerleştiriyoruz. Ben videodan önce bu oyukları kesmiştim zaten ahşapları da kesip hazırlamıştım. Video süresi uzamasın. Düzgün bir şekilde ahşaplarımızı yerlerine yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi hazırlamış olduğumuz ahşap parçayı kutumuza kutumuzun arka tarafına yapıştıracağız bu şekilde. Evet arkadaşlar. Duvara sabitleyeceğimiz kısmı şu şekilde hazırladım. Buradaki demirimizi, bu demirimizi şu orta kısımdan geçirip bunu buraya bu şekilde yapıştıracağım. Tabi bu en son işlem olacak. Ondan önce lambalarımızı kutunun içine monte etmemiz gerekiyor. lambalarımızı yerleştirdik. İlk önce bir güç verelim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu test edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde bağladık. Şimdi fişimizi takıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi ışık verdi. Burada ilk öncelik olarak fanımızı buranın içine yerleştireceğiz. Fanımızı yerleştirmemizdeki sebep lambalarımız 5 dakika sonra çok feci şekilde ısınıyor. Hazırladığımız sisteme zarar vermesin diye bir tane fanımızı soğutucu olarak kullanacağız. Evet arkadaşlar fanımızı yerleştirdik. Şimdi fanımızın hava alması için şurayı kesiyoruz. Evet arkadaşlar fanımızın hava deliğini kestik. Hava alacağı delik hazırdır. Şimdi sırada fanımızın kablosunu buraya çıkartıp fan için bir tane anahtar takacağız. taktık şu şekilde şimdiki sıra içine trafomuzu yerleştirmede trafomuzu yerleştirip 220 volt bağlantılarını yapacağız 220 volt girişi için buraya bir delik açıyoruz <Gülüyor> 12 volt çıkışlarımız şu şekilde şuralarda evet arkadaşlar içine fanımızı tam bir şekilde yerleştirdik hatta ben ek önlem olarak şu şekilde çıkmasınlar diye kenarlarına şu tahta bloklardan yerleştirdim içine fanımızı iyice sabitledim Düğmeyi sabitledim. Güç bağlantısını yaptım. Şimdi bu şekilde bir kere bir test edelim. Çalışırsa sistemi kapatıp devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fişi taktığımız zaman fanımız da çalışıyor. Hatta fanı buradaki düğmeden kontrol edebiliyoruz. Açıp kapatabiliyoruz. Lambalarımız çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi kapağımızı kapatıp bu kutumuzun kenarlarına delik açacağız. Çünkü buradaki içeriye giren hava geri dışarıya rahatça çıkabilsin diye kenarlarına sağına soluna delikler açacağız. Delikleri açıp tekrardan dönüyorum size. Evet arkadaşlar. Sonunda bitti. Demirimize ben şuradan şu iki parçayı birbirine tutkalla beraber yapıştırdım. Kutumuzu dediğim gibi kenarlarından kestim hava çıkışı olması için. Ve şu anda projemiz hazır, çalışır durumda. Bir kere de bir Test edelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Şu şekilde fişe takıyorum. Gördüğünüz gibi lambamız ışık veriyor. Eğer elinizde boya varsa boyayla kenarlarını boyayıp daha da güzel bir hale getirebilirsiniz. Ben bunu atık eşyalardan yaptım. Tam bir geri dönüşü mesele şu şekilde ışığını kapatırsak daha güzel gözükecek gördüğünüz gibi bunu masanıza istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz kenarlarından da ayarlayıp kaymasını çok rahat bir şekilde önlersiniz projemiz bu şekildeydi arkadaşlar izlediğiniz için Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kendinize çok iyi bakın.